Merhabalar. Ee, şu anda Profesör Doktor Mehmet Evin Özer'le birlikteyiz. Ee, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ya bahsedeyim. Yani neredeyse 80 yaşındayım ama hala buralara gelmekte büyük şey gösteriyorum. Heves. Buralarda gençlere hitap etmek baya güzel oluyor. Yani beni kendime getiriyor. Ama yani aşağı yukarı... 1970'te üniversiteden mezun oldum. Master'a başladım, ortalığı fizik bölümünden mezun olup orada başladım. O sırada Hakkı Bey Gelman, NASA'dan gelip ODTÜ'ye katılmış. Benim haberim yok. Ben de hoca arıyorum. Kiminle master yapayım falan. Dediler ki Hakkı Bey arıyor falan. Gittim Hakkı Bey, hocam böyle bir master falan yaptırıyormuş. E sen ne iş yapıyorsun? E, ben fizikten mezun oldum, notlarım da iyi falan. E tamam dedi, gel başla. Yani Hakkı Bey'le öyle tanıştık. Ondan sonra onunla bir master tezi yaptım ODTÜ'de. O, NASA'dan gelirken bir sürü aletler ve paralar getirmiş. ODTÜ'de bir gökyüzü gözlem sistemi kuruldu. Ee, bu sistem geceleri gökyüzüne bakıyor ve böyle bir milisaniye sürede ışık değişimlerini görebilecek, e, mavi ve sarı iki rengi de ayrı edebilecek iki tane büyük fototip, 30 santimlik. Bunlar ışık parlamalarını, bu bir milisaniyeden küçük, Bunları ayırt etmek için kullanılıyor. Mesela yıldırım, hepsi sarıda olan ışık veriyor. Ee, ama bizim beklediğimiz, yani daha sonra benim de öğreneceğim, süpernova patlamalarının atmosfere çarptığında, atmosferde yaratacağı ışımayı, ikinci ışımayı biz yeryüzünden görmek amacımız. Bu ışıma ise gelenler yüksek enerji şeyler oldukları için, Azotu uyarıp 3914 sant, yani kısa dalga boylarında bir ışık kısalıyorlar. Dolayısıyla şimşeklerden, yıldırımlardan kolayca ayrılıyor. Böyle bir sinyal peşinde. Master tezine başladım. Ve tam tezi bitirmezden birkaç ay önce aradığımız bir sinyali bulduk. Yani hemen bir makale yazdık. Daha doğrusu makale değil, konferans tebliği. Hakkı Hoca gitti, da bunu sundu. İşte bu o sırada bir süpernema patlaması olmuş. Aşağı yukarı 25 trilyon kilometre ötede bir yerde. Tam da bizim aletlerin açık olduğu anda dünyaya ulaşmış ve o dediğimiz işi yapmış, o sinyali vermiş. İşte daha sonra ben bu yüksek enerji astrofiziğine girmiş oldum, onun konularını öğrendim. Daha sonra o sırada yine Hakkı Bey'in bir başka projesi de Small Astronomy Satellite 2. Küçük Astronomi ucusu 2 adlı bir NASA projesinin Principal Investigator'ıymış Hakkı Bey. Dedik ki sen şimdi bu konuda da doktoraya başlayacaksın. E tamam dedim öğrendik işte yaptığımız şey oldu ilk önce. O uydunun bir bilgisayarda simülasyonunu yaptık. Yani o uyduyu e, bilgisayarda yarattık yani işte. Ama işini gelecek bir kurşun tabakaya çarpacak oradan aşağı geçerken çift yaratılacak o iş. Çifti takip edeceğiz bir sürü buluşma doları olacak bu, ve sonunda... bu olurken yıl kaçtı bu arada bilgisayar teknolojileri açısından merak ediyorum. Yani 1970 daha yeni yeni, yeni emekliyor de gibi. Ben, evet. Master tezin bitirip bu uydu teknolojisine başladım. Yani hala büyük kutularla çalışıyoruz yani. Hı -hı binlerce kutu şey kart. Ondan sonra neresi bozuksa bir kat daha deliyoruz, orayı değiştiriyoruz. Evet. O sırada işte dedi benim şimdi bir NASA'ya gitmem lazım bu işin temel evet. principal investigator'ıyım. Bir süre sonra sen de gelirsin dedi. Arkadan ben bir süre sonra NASA'ya gittim. Yine programlar program kutumuzda tabii. Orada çalıştırmaya başladık. Bütün yaptığımız iş o uydunun uzayda karşılayacağı Durumu simüle etmek ve o uyduyu kalibre etmek. Yani mesela uydu 10 tane gama ışığını görüyorsa bu kaç taneden 10 tanesi? Yani toplamı toplam ay, toplam nüfus ne kadar? Bütün bunları tahmin eden bir şey. Bunun etkin alanı denen bir şey var. Yani biz gökyüzüne bakıyoruz ama bu kaç santimetre kare? İşte e, her bir günde ne kadar görebilir? Ölü zamanı ne kadar bilmem ne? Bunları çalıştıktan sonra yani ben orada tezimi yazdım geldim Mutti'de, sundum tezimi. Doktor oldum. Oldu 1978. Yani 72'den 78'e kadar. 80'de de Alexander von Humboldt bursu var. Bugün yine hala var. Almanlar da bir gama ışın uydusu yapmaya karar vermişler. Beni oraya çok istiyorlar. Çünkü onlar da benzer bir uydu yapıyorlar. Hakikaten onlar o zaman Cosbe diye bir uydu yaptılar. Uydu da bizim SAS-2 uydusu gibi gama ışınlarını izliyor, yani 100 milyon elektron volt daha yüksek enerjiyle gama ışınları dedektörün uygun yerlerine çarptığı zaman çift yaratıyor. Elektron ve pozitron çiftine dönüşüyor, yani ışık geliyor, maddeye dönüşüyor. Biz o maddeyi takip ediyoruz, onun saçılma miktarından bu elektron ve pozitron enerjisini buluyoruz. Bunların açı ortayından da gelme yönünü buluyoruz. Yani gökyüzünde hangi noktada kaynak var, hangi noktadan gama ışınları gelmiş, Bunları bulan bir yıldız. Ben tezimi yaptıktan sonra Max Planck'a gittim. OTTÜ'den izin alarak. Max Planck'ın Münih'te bir yer ötesi fizik enstitüsü var. Bu uyduyu yapan. Onlarla birlikte çalıştım. Fakat bu Alexander von Humboldt bursu iki yıllıktı. Bir miskar daha uzattılar ama daha sonra Türkiye'ye dönmek için hazırlaya başladım. O sırada Max Planck'ın Bond'a başka bir enstitüsü var. Radyo astronomi enstitüsü. Dediler ki, hocam sizin bulduğunuz bu gama ışın kaynaklarını biz radyoda gözlemek istiyoruz. Siz Türkiye'den bize gelin. Tabii yüzden bir daha izin alamadım. Ben istifa edip Max Planck'a gittim, Bona. Bu radyo teleskop biliyorsunuz o zaman dünyanın en büyük radyo teleskopu Bond'daydı. Hala öyle, 100 metre çapında. Yani tam bir teknoloji harikası. Dolayısıyla e, onu... Onun kullanmasını öğrendik, onunla bir sürü başka gözlemler yaptık. Bu arada Gamalış'ın kaynaklarını gözledik vs. İşte onlar da bitti. Ben tekrar Türkiye'ye döneceğim. Bu sefer NASA'dan. Hocam biz daha büyük bir uydu yaptık. Sizin mutlaka gelmeniz lazım. Hı -hı. Hadi ben yine Türkiye'ye dönemedim, NASA'ya gittim. Orada üç 3 yıl çalıştık. 3 yıl sonra artık Türkiye'ye döndüm. Ben alayı, valayı herhalde dedim ben, ot diye geri alırlar. Yo, seni ot alamayız dediler. <gülüyor> ben de şaşırdım. Nedenini falan öğrenemeden Adana'dan bir grup geldi. Hocam dedi, boşverin ODTÜ'yi, biz Adana'da daha bir işler yapıyoruz. Daha güzel işler yapıyoruz. Hakikaten oraya giden bir Ortadoğlu bir grup vardı. Onlar da bir fizik bölümü kurmuşlar. Ben onlara katıldım. O sırada Max Planck'tan Max Planck değil de Alexander Von Humboldt, Kurumu bana e, epey para verdi, işte bunlarla araştırma yap diye. Bir şey istiyorum, ilginç. Bizim ekibimize de sonra çalışan birisi var, söz bilir. O da Adana'dan çıkmış, Şıkırava Çok iyi bak, Aha, evet. yani sonunda ben Adana'ya döndüm, orada uzay bilimleri araştırma merkezi kurduk. Uzay mer diye belki zaman zaman duyarsınız. Orada şimdi bir e, yapı içinde, işte teleskopları olan, işte bir sürü bilgisayarları olan, başka ölçü aletleri olan bir yer. Ben daha sonra TÜBİTAK'a geçtim. Tübitak'ta TÜBİTAK'ın Gebze'de bir araştırma laboratuvarı var, laboratuvarları var, yüzlerce dönüm arazide, yüzlerce değil de belki bilmiyorum belki de yüz dönümdür. Orada bir uzay, uzay bilimleri bölümü kurduk. Yani çünkü onlar da radyo teleskop yapmak istiyorlarmış orada Fuat, Fuat İnce değil de Nejat İnce diye birisi vardı. Para da bulmuş. Yani bulduk, buldum sanıyordu ama. Biz teleskobun ihalesine çıktık. Bir Amerika'dan bir de Almanya'dan çok ciddi teklifler aldık. Fakat tam ihaleyi sonuçlandıracağız. Ankara'dan bir emir geldi. Bu şey yapılmayacak. Paramız yok. Hani para vardı şimdi yok diyorlar. Neyse teleskop ihalesini yapamadık. Onun üzerine bu uydu görüntülerini işleme projesine döndük. Yani uydulardan alınan görüntüleri bilgisayarlarda işliyorsunuz ve buradan çeşitli bilgiler çıkarıyorsunuz. Dün o, e, Acar, Zafer Acar bugün bizim neydi bu hocamız Kuzu, Lokman Kuzu bunlardan bahsettik. Tabi o zamanlar daha bunlar emekleme çağında işte biz gerçekten ODTÜ'de diyorum TÜBİTAK, Gebze'de bu konulara girdik valiliklere bu coğrafi bilgi sistemi denilen yapıların bilgisayar sistemlerinin kurulmasını ve orada onları işletecek insanları yetiştirilmesini sağladık. Onlara aşağı yukarı 7-8 il için uydu görüntülerinden o ilin neresinde orman var, norası ova, norası nehir, neresi şehir, norası kötü yer, norası iyi yer bunları çıkaran böyle her bir farklı tabakalar var. Bu tabakaların her noktası birbirle uyumlu yalnız. Şuradan indiğin zaman aynı noktada toprak nasıl, bitki örtüsü nasıl, su devresi nasıl, işte şu nasıl, bu nasıl, hepsini biliyorsun. O yüzden bilgisayara soruyorsun. Mesela kayısı en iyi nerede yetişti? Bunu Malatya için yaptık. Çünkü kayısının da yetişme koşulları var. O yüzden bir tarımcıyla çalışıyoruz. Ve sonunda bir harita çıkarıyoruz. Çünkü kayısının bir güneş alma miktarı var. 50 beyimden daha şey olmaması lazım vesaire. Biz bir kayısı haritası çıkardık valiliğe. İşte buralarda yetişmesi lazım kayısının. Bir de sizin kayısılarınız nerede yetişiyor? İkisini örtüştürdük. Örtüşmeyen bir sürü yer var. Yani olmayacak yerlerde kayısı yetişiyor, olacak yerlerde başka şeyler yetişiyor. O bilgiyi de verdik, bak buralarda kayısı yetiştirin, bunları başka şeye çevirin falan. Yani bunu şunun için anlattım, bu coğrafi bilgi sistemleri evet. böyle çok değerli bilgileri yöneticilerin eline veriyor. Yani bunu bilen bir yönetici elbette o yönettiği yeri ihya eder yani bir süre sonra. Neyse daha sonra deprem oldu. Ben o sırada hala TÜBİTAK'tayım. Deprem 2 İstanbul'da. 2, 1999 depremi. Evet. İzmit. Ha, anladım. O. Ve o. Biz İzmit için bir deprem yani depremde yıkılan yerlerin haritası işte ölen yer kaç kişi ölmüş, ölüm neye göre değişiyor bilmem ne. Bir de deprem konutları nerede yapılmalı? Bir tane büyük bir devlet arazisi çıktı sonunda. Orası iyi oldu ve orada yapıldı. Yani depremselliği işte e, Başka bir sürü faktörlerin hepsini birleştirdiğimizde dedik burada olsun. Akkadan orada yapıldı. Bülent Ecevit'i o zaman başbakan. Deprem konutları orada yapıldı. Daha sonra Naci Görür geldi. İt üzenli. Naci Bey de Marmara Denizi'nin dibine bakma peşinde. O da depremci ama dedi ki hocam biz sizi göndereceğiz. E, niye? İşte biz senin aletlerini bizim ...deprem için kullanacağız. Sen de üniversiteye dön artık burada. Çok vakit geçerli. Arkadan ben Bolu'ya döndüm o sırada. <gülüyor> Bolu'da bir arkadaş vardı. Yine Otlu'dan birisi. Hocam buraya gel dedi. Orada iki sene çalıştım. Daha sonra... bu ...Ottlu'dan birisi Çanakkale'ye... ...rektör oldu. Ramazan aydı. Hocam dedi biz seni buraya alalım. Yani sen... ...Bolu'da... ...yani biz sana daha bir işler vereceğiz falan. Ben de Bolu'dakileri ikna edip... ...Çanakkale'ye gittim ve orada... Zaten bir araştırma merkezi vardı, uzay astrofizik. Onlarla birlikte çalıştım. Ee, orada fen bilimleri enstitüsü müdürüydüm. Fen bilimlerinin bütün derslerini İngilizce'ye çevirdik yani duyulması için. Bütün tezleri İngilizce'ye çevirdik. İngilizce özetlerini yayınladık. Bütün e, lisans programlarını İngilizce olarak herkesin anlaması için, bütün dışarıya açılmak için. Ve daha sonra da tabii... Ramazan Bey gitti, ondan sonra Ali Bey geldi. Ali Bey'den sonra da bir FETÖ'cü birisi geldi. Bize gene yol göründü. Bu sefer ben Tarsus Çağ Üniversitesi'ne gittim. Orada bir planetarium ve araştırma merkezi ve bir teleskop kurduk, gözlemevi kurduk. İşte o şeyleri kurduktan sonra da İstanbul'a geldim, bir süre Çağ Üniversitesi'nde, Çağ diyorum, Maltepe Üniversitesi, bir süre Üşük Üniversitesi, bir süre Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde çeşitli dersler verdim. Pandemiye dayanınca da, pandemiden sonra da eve kapandım. O sırada bir sürü kitaplar yazdım, yazılar yazdım. Mesela mama diye bir dergi çıkıyordu, o dergide yazılar yazdım her ay. Herkese bilim teknoloji vardı, Cumhuriyet bilim teknik vardı, oralarda yazılar yazdım. Gökyüzünü tanıyalım diye bir kitap yazdım bir arkadaşla birlikte. Daha sonra da şu anda bir çıkan bir kitabım daha var. Yani çevir ama gezegen Fabrikası. Öte gezegenler konusunda gerçekten roman tadında bir keşif hikayesi. Şunu size söylüyorum çünkü o ilk gezegeni keşfe yani keşf o metodu geliştiren master öğrencisi ve doktora öğrencisi ikisi birden Nobel aldı. 2019'da mı 2020'de mi neyse ilk ötegezegen keşfini yaptıkları için. Yani hatırlarsın bir Jocelyn Bell vardı. İlk puslarları keşfeden 1968'de. Hocası Nobel aldı ama buna vermedilerdi. Yani ikinci bir Jocelyn Bell vakası dedim. Ama bu sefer hem master hem doktor öğrencisi aldı. Daha büyüğü yok. İkisi aldı Nobel'i. Dolayısıyla yani artık hem çok iyi yetişen arkadaşlar var. Dolayısıyla bizlerde de. Umutlu olmak için çok e, neden var. Kendimizi evet. iyi yetiştirirsek mutlaka bir yerde bizi görenler ve tanıyanlar ve değerlendirenler olacak. E, tam ona girecektim. E, şu an yeni yeni e, Türkiye astronomiyle ilgili yeni adımlar atıyor. Siz Türkiye'nin e, geleceğini nasıl görüyorsunuz bu konuda? Şimdi uzay ajansının kurulması bir sürü eksikleri var ama yine de çok iyi oldu bence. Hatta sabah burada ulakman Kuzu'nun e, sunumlarını gördükten sonra ya bayağı da Birikimimiz varmış demeye başladım. Çünkü çoğunu bilmiyoruz. Bir sürü kurumda bir şeyler yapılıyor ama biraz da gizli sanki. Yani ama şimdi bunlar açık olunca bizlere de bir şey doğuyor yani moral geliyor. Ya biz çok iyi işler yapıyoruz, yapabiliriz. Gelin şuna biz de el atalım. Yani bir sürü şeylerine katılmasak bile. Dolayısıyla şimdi uzay mühendisliği vesaire gibi konular eskiden o kadar şey değildi. Yani ben uzay mühendisi değilim. Ben fizikçiyim. Yani fizik tabii her zaman her işin temeli ama artık bu gibi mühendislik dalları da gerçekten yeterince olgunlaşmış ve kendilerine fonksiyonlar buluyorlar. O yüzden yani eğer bir konu, bu konuya meraklıysanız yapacağınız iş kendi konunuzda en iyilerden olmak. Öyle ki... Uzay öyle bir şey ki yani uzay sadece uzay değil, her şey uzay. Çünkü uzaya ait her şeyin uzay kısmı var. O nedenle arkadaşlar kendi konularında iyi olsunlar, matematik, fiziği, kimyayı, biyolojiyi iyi öğrensinler. Kendi konuları neyse mühendisliği de iyi öğrensinler ve mutlaka kendilerine bir bir ufak hedef çizgi de şey yapsınlar yani. Ee, düşünsünler Ve bunun içinde kendi küçük e, Pet projelerini Kendi kendilerini hatta Yapıyor olsunlar Fırsat çıkınca da onu hayata geçirsinler Bunları söylemek kolay evet. da Artık karşımızına çıkar onlar hiç hesapla olmaz ee, Son olarak e, izleyenlerimize bir kitap öneriniz Var mı acaba Vallahi benim önerim şu Gezegen fabrikası Benim yeni çevirdiğim Roman tadında bir bilim kitabı yani bu e, master ve doktora tezini yaparken e, Nobel kazananlardan başlıyor. Onun gibi yüzlerce hikaye var. Yani her gezegenin keşfi ayrı bir hikaye. Her gezegenin özelliklerini anlamak. Yani o kadar farklı türde gezegenler var ki. Ulan biz bunları hiç niye düşünemedik diyoruz. Yani işte belki duyuyorsunuz elmas gezegeni bilmem, çamur gezegeni bilmem ne gezegeni e, güneş. Güneş'in dibinde gezegenler, uzağında gezegenler, boşlukta serbest dolaşan gezegenler. Dolayısıyla şimdi sanki bir pan, Pandora'nın kutusu açıldı, her taraf gezegen oldu. Onun için birisini birkaç kişi yakalasın derim ben sizlerden varsa. Veya bu yarışa, bu maceraya kendi gözleriyle, kendi birikimleriyle baksın. Bunun illa astronomi olması şart değil. Yani çünkü gezegenin ne yaptığını anlamak için Kimya lazım, biyoloji lazım, jeoloji lazım, bilmiyorum başka termodinamik lazım, mühendislik lazım. Dolayısıyla macera arayanları bekliyor. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. <gülüyor> Yenç, Umarım bir yararı olmuştur da çocuklarda.